Amerika'nın dış politikadaki ana ekseni büyük değişikliğe hiçbir zaman uğramaz. Demin kırmızı çizgilerini söyledik. E bu kırmızı çizgiler de doğrudan doğruya Türkiye'nin ve bölgedeki Müslüman ülkelerin aleyhine olan kırmızı çizgiler. Bu nedenle de tabii ki Amerika'yla ilişkilerimizi düzenlerken bu gerçeği mutlaka göz önünde bulundurmamız lazım. Bir de zaten Amerika'da kim seçilirse seçilsin Türkiye'nin tarihten gelen misyonu doğrultusunda İslam alemini bir araya toplamak, D8 organizasyonunu güçlendirmek, geliştirmek ve asıl hedef olan d yani 57 Müslüman ülkenin siyasi, askeri, ekonomik açıdan birlikteliğini sağlamak üzere bir dış politika geliştirmek ben lazım. Ben şunu anlıyorum Sayın Erbakan. Ee, yeniden Refah Partisi Genel Başkanı olarak Biden veya Trump arasında hani bir fark göremiyoruz gibi bir şey anladım. Doğru mu anladım yoksa bir tercih edecek olsanız bir ehveni şer diye düşündüğünüz isim var mı? Amerikalı bir yazar kitabında diyor ki o da bu siyonist örgütlerin perde arkasındaki güçlerin Amerikan halkına, Amerika'ya zarar verdiğini ifade eden kitabında diyor ki Amerikan başkan adaylarını dinlediğiniz zaman demokratlarla cumhuriyetçilerin adaylarını çok büyük farklar var. Birbirine rakip iki lider zannedersiniz. Halbuki diyor bunların arasındaki tek fark konuşma metinleridir. Perde arkasında Rockefeller vardır. Rothschild vardır. Dünya siyonizmi vardır. O da bunu açıkça söylüyor. Dolayısıyla konuşma metinlerinde farklar var. İsimlerinde, amblemlerinde belki farklar var. Ama ana çizginin değişmesini beklemiyoruz. İşte Obama döneminde başkan yardımcısı Obama'yı Hüseyin Obama diye yani neredeyse Müslüman kardeşimiz ilan edilecek noktaya getirdiler. Hem de tabii teninin renginden dolayı da ezilenlerin mazlumların Afrika'nın Arap aleminin dostu şeklinde lanse etmeye kalktılar. Biden Obama döneminde AIPAC diye bir kuruluşları var bunların. Amerikan İsrail Kamu İşleri Komitesi diye geçiyor Türkçesi. Burada bir yaptığı konuşmada Biden diyor ki Başkan Obama'nın İsrail Devleti'ne yaptığı çok büyük katkıları görüyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nin önceki 8 başkanıyla görev yaptım ve hiçbir başkanın Obama kadar İsrail'i koruduğunu görmedim. Biden'ın sözleri. E şimdi Obama gibi dediğim gibi neredeyse Hüseyin Obama deyip Müslüman kardeşimiz ilan edilecek olan bir başkan döneminde bunlar oluyorsa tabii Biden döneminde de evet. aynı şekilde devam edecek. En az bunun kadar devam edecek.